Bu bölümün geri kalanında, az sayıda parçayla çok sayıda robot yaparken karşılaşılan hesaplama problemlerine göz atacağız. Hesaplama aracı olarak da kullanabileceğiniz oldukça faydalı bir formül oluşturacağız. Başlangıç olarak yılan benzeri robotlar yaptığımızı düşünelim. Bunlara yılansı robot adını verelim. Bu robotlar belli parçaların birbirine eklenmesiyle üretilir ve her parça sadece bir kez kullanılabilir. Mesela üç parçalı bir yılansı robot yaparken parçaları bu şekilde birleştirebilirim. Ya da bu şekilde yapabilirim. Peki toplamda 3 parçalı kaç farklı yılansı robot üretebilirim? Unutmayın, bütün olasılıkları göz önünde bulundurmalısınız. Sıradaki alıştırmada 1 parçalıdan 4 parçalıya kadar yılansı robotlar üreterek olasılık hesaplamaya çalışacağız. Hadi başlayalım.